Evet herkes selam arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar PSP emülatörü üzerinden FNAF 4 oynayacağız. Evet hemen girelim istiyorsanız. Arkadaşlar açıklama kısmında ISO dosyasıyla linkini vereceğim. Evet oyun bu şekilde, bu yürüme sesleri falan da yok. Nightmare Chica'yı gördük. Şimdi gelelim. Kapıyı önce tutalım. Evet. Kimse yok. Kontroller bazen böyle çok karışık geliyor. Nightmare Bonnie gitti şimdi. Evet. Tabii on yani bu şekilde. Ya yani çok ses de yok, böyle yürüme sesleri falan. Ve emülatörden üzerinden biraz böyle karışık cidden. İlk defa oynuyorum çünkü emülatörden. Evet, neredeyse saat 6 olmak üzere. Evet, saat 6 oldu. Ne? O ne? E. Ee? Oyun bozuldu. 14 şöyle. Niye böyle oldu? İmleş dışında bastığım her tuş derekeleri gidiyor. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Link açıklamada. O linkten size indirebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bye bye